Merhaba arkadaşlar orijinal yayınları TYT-AYT görmesi soru bankası. Çemberde uzunluk konusu test 2 ile devam ediyorum. Yukarıda verilenlere göre AC artı BD toplamı kaç santimdir diye soruyor. Burada 6 santim, 8 santim ve 9 santim olarak verilmiş. Şuradaki parça tabi ki hemen 6, 8, 13 genini gördük. Onun için buranın uzunluğu 11'im olur. Şöyle diyelim arkadaşlar E'den aşağıya bir dik indirdiğimizde burada bir dik dörtgen oluşturalım. Şurası 90 derece. Buradaki 9sa buradaki 9 burası 8 olarak gelmiş olacak. Arkadaşlar O noktasıyla E noktasını birleştirdiğiniz bu çizgi çemberin yarıçapı olacak. O zaman burası 8, burası 15 ise 8 15 o zaman kırmızı çizdiğimiz bu çizginin 17 birim olması gerekiyor. Demek ki çemberin yarıçapı 17. Burası 10 ise buraya 7 kalacak. Burası 6 9 15 17 olabilmesi için buraya da 2 birimlik bir parça kalacak. Bizden istenen yer AC AC uzunluğu 7 artı BD BD uzunluğu da 11 olmuş oluyor. İkisini toplarsak 18 birim olarak bulunur. Yukarıda verilenlere göre alan EBFK nedir diye soruyor. Şurada taralı olan alanı sormuş bize arkadaşlar. Şunu şöyle yaparsak, K noktasından böyle doğrusal olarak devam ettirdiğimizde şunu görürüz. 9 birimse burası 9 birim 8 birimse burası 8 birim. E eşkenar şeyin eee çemberin yarıçapının arkadaşlar yarıçapının 17 olduğunu görmüş oluyoruz. O zaman D'den itibaren K'ye çizersek, D'den K'ye çizersek şuradaki yarıçapın 17 olduğunu görmüş oluyoruz. O zaman burada 8 15 17 üçgenini görmüş olacağız. Buradaki de 17 birim. O zaman arkadaşlar buradan buraya 17 birim, burası 15 olduğuna göre Buradaki parçası 2 birim olarak bulunacak. Demek ki 9 çarpı 2'den 18 olarak buradaki alan değerini hesaplamış oluruz. Yukarıda verilenlere göre OB nedir diye soruyor. Arkadaşlar çemberin merkezinden kirişe indirilen dik doğru kirişi 2 eşit parçaya böler. Şurası 90 derece olduğunda buralar 4 4 olmuş olacak. Bizden istenen yer OB uzunluğu yani buradaki uzunluğun tamamı oldu. Arkadaşlar dikten dik ise öklit bağıntısı. Öklid'in dik kenar bağıntısı yani x kare eşittir. Şuradaki parça çarpı tamamı 5 çarpı 4, 8, 9. 5 çarpı 9, 45 olacak. Yani x eşittir 3, kök 5 olarak bulunur. Burada cevabımız b şık olacak. AB çaplı yarım çemberde 2 tane AD, 6 tane DC, 3 tane BC'ye eşit ve BC uzunluğu 6 cm olarak verilmiş. Şuradaki uzunluk 6 cm olarak verilmiş. Arkadaşlar 2, 6 ve 3, 6 da eşitlenir. O zaman AD'ye 3x, AD'ye 3x, DC'ye x, BC'ye de 2x diyelim. Şurası 2x, DC ye x, şurası 3x olarak geldi. 3, 4, 2 de burada var 6x. 6x eşittir 180 derece ise x eşittir 30 derece. O zaman buradaki parçalara bakarsak arkadaşlar şurası 90 derece, burası 30 derece, burası 60 derece. Ee, şurası da çemberin merkezi olsun. Çemberin merkezi ile şu üstündeki noktaları birleştirirsek buralar zaten birleşmiş durumda. Şurayı da buradan birleştirmiş olalım arkadaşlar. Şuradaki e, parça 60 derece ise buradaki açı 60 derece 90 derece ise burası 90 derece aynı şekilde şuradaki açı 30 derece. Arkadaşlar 60 derece var ve bunlar da yarıçap eşit olduğuna göre buralarda 60, 60 olmak zorunda. O zaman 6, 6 diye yazabiliriz. O zaman buradaki de yarıçap, buradaki de yarıçap 6, 6, 6, buradaki uzunluğa da 6 kök 2 birim diyebiliriz. Bu da cevabımızı A şıkkı yapar. Bir çember içerisinde 30 santim uzunluğundaki bir kirişin merkeze uzaklığı 5 santimdir. Ee, Buna göre 26 santim uzunluğundaki başka bir kirişin merkeze uzaklığı kaç santimdir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi bir tane çember çizdik arkadaşlar. Şöyle bir çemberimizi çizdik. Sonra demiş ki bir çemberin 30 santim uzunluğundaki bir kirişin merkeze uzaklığı 5 santim. Şurası 30 santim uzunluğundaki bir kiriş olsun. Bunun merkeze olan uzaklığı 5 santim olsun. 30 santim olduğu için buralarda 15-15 olmuş olacak arkadaşlar. 30 santim uzunluğundaki bir kirişin merkeze olan uzaklığı 5 santimdir. Bunu biliyoruz. Şimdi bir de buna göre 26 santim uzunluğundaki başka bir kirişin merkeze uzaklığı. Şuradan da şöyle diyelim. Şurada 26 birim uzunluğunda başka bir kiriş olsun. Bunun da arkadaşlar 26 olduğu için şuradan çizersem 13-13 olacak. bize buradaki uzunluğu soruyor. Şimdi e, bu aradaki mesafe ile bu aradaki mesafe arkadaşlar çemberin yarı olduğuna göre burası R burası da R olmuş oluyor. Demek ki x kare artı 13'ün karesi eşittir R kareye 5'in karesi artı 15'in karesi de 5'in karesi artı 15'in karesi de R kareye eşit arkadaşlar. Şunu hemen bu tarafa atarsak x kare eşittir 5'in karesinden 25 geliyor zaten. Artı 15'in karesi eksi 13'ün karesi. Burada 2 kare farkı olduğu için arkadaşlar 15'ten 13'ü çıkartırsam 2. 15 ile 13 toplarsam 28. O zaman burada 2 çarpı 28'den 56 geldi. X kare eşittir 25 artı 56. 6, 5. 1 yaptı burası topladığım zaman. 5 ile 2'yi topladım 7. 1 de buradan 8 gelmiş oldu. Bu durumda X değerimiz arkadaşlar. 9 santim olarak bulunmuş olacak. Zaten bizden istenen yer buradaki x değeriydi. Cevabımız 9 olur. Yukarıdaki çemberde verilenlere göre AB uzunluğu nedir diye soruyor. Arkadaşlar şuradaki açı 30 derece ise gördüğü yay 60 derece. Bu çok önemli 60 derece çıkması. Şuranın tamamı 90 derece ise o zaman arkadaşlar şunu hemen söyleyebiliriz. B'den D'ye çizdiğim bu çizgi çemberin çapıdır. Çapı gören çevre açı 90 derecedir. O zaman şurası 60 derece ise çemberin merkezini belirlediğimizde arkadaşlar merkeze gelen şu parça arkadaşlar burada bir eşkenar üçgen yapacak merkez açı. Burası O noktası. Bunun merkezi ise 60 merkez açı. E burası yarı çap burası yarı çap olduğu için bu da 60 bu da 60 oldu. O zaman arkadaşlar buranın yarı çapı 3. Burası 3 olmuş oldu. E burada bir dik üçgen oluştu. Dik üçgende Pisagor bağıntısını uygularsak. X kare artı kök 11'in karesi eşit olacak 6'nın karesine. X kare eşittir 11'in karesi 11 geliyor 36 çıkartırsam 25 gelecek. X eşittir 5 olarak bulunur. Burada cevabımız B şıkkı olur arkadaşlar. Şekilde verilen AB çaplı yarım çemberin çap uzunluğu nedir diye soruyor. Arkadaşlar şunu söyleyelim burası 135 derecesi, şuradaki açı 45 derecedir. Buraya A buraya B dersek, üç, çemberde iç açı kuralını kullandığımızda A artı B bölü 2 eşittir 45 derece ise A artı B değeri 90 derece o zaman buradaki açıya da 90 derecelik bir açı kalacaktır. Bu durumda şunu yaparsak D'den O'ya O'dan C'ye çizdiğimizde şuradaki açı 90 derece olarak gelecek çünkü gördüğü yer budur. E o zaman arkadaşlar burası 4 45-45-90 üçgeni oluşacağı için 4'ü kök 2'ye bölmem lazım. 4'ü kök 2'ye bölersek 4 bölü 2'den 2 kök 2 bunun yarı çapı olmuş oluyor. Burası 2 kök 2, burası 2 kök 2 o zaman cevabımız 4 kök 2 olmuş olacak. Yukarıda verilenlere göre BD uzunluğu nedir diye soruyor. Arkadaşlar çemberin teğet uzunluklarının birbirine eşit olduğunu biliyoruz. Onun için buraya X diyebiliriz. AB uzunluğunu 9 vermiş. AB'yi 9 vermişse buraya 9 eksi x. AC'yi 12 vermiş arkadaşlar. Şurayı 12 olarak vermiş. BC'yi 11 olarak vermiş. O zaman burası da 11 eksi x'tir. Teğet uzunlukları birbirine eşit olduğu için buradaki parça 11 eksi x. Şuradaki parça da aynı zamanda 9 eksi x olmuş olacak. O zaman 20 eksi 2 x eşittir 12'ye. 12'yi bu tarafa atarsam 8 eşittir 2x, x eşittir 4 olarak bulunuyor. Zaten bizden de x değerini istemişti. Cevabımız 4 olarak bulunur. AB 23 cm, BC 16 cm olacak şekilde çizilen bir ABC'de dikdörtgenin 3 kenarına teğet olacak şekilde bir çember çiziliyor. Buna göre B köşesinin çizilen çembere en kısa uzaklığı en fazla nedir diye sormuş arkadaşlar. Şöyle diyelim bir çemberimizi çizelim. Şurada 3 köşeye teğet olacak şekilde çizeceğiz arkadaşlar. Şuradan itibaren devam edersek. Şuradan şöyle bir parçayı çizdik. Dikdörtgen haline getireceğiz arkadaşlar. Şuradan şöyle çizdik. 3 köşeye teğet olacak şekilde bir dikdörtgen çizmeye çalışıyorum. Şuradan çizdim arkadaşlar. Bir dikdörtgene benzettik. Buradan itibaren devam edersek şu köşedeki harflendirme yapalım. A, B, C, D dedik. Üç köşeye teğet olacak şekilde çizdik. A, B uzunluğu 23, şuranın 23, B, C uzunluğunun 16 olduğunu söylemiş oluyoruz. Buna göre B köşesinin çizilen çembere en kısa uzaklığı en fazla ne olur diye sormuş arkadaşlar. Şuradan burası bunun merkezi. Merkezle bunun üzerindeki noktayı birleştirirsek en kısa uzaklık bu olmuş oluyor. Şimdi buna göre düşündüğümüzde şuradan itibaren şurayı çizersek tabii yukarıya da çizebilirsiniz. Yukarıya da çizdiğimizi düşünün arkadaşlar. Toplam uzunluk 16 olduğu için 8 8 geldi. E bunun buraya olan uzaklığı da 8. O zaman burası da 8 olmuş olacak arkadaşlar. Buradan devam edersek Şuraya 15 birimlik bir parça kaldı. O zaman burası 17 olmuş olacak. Ee, buradaki parçamız arkadaşlar 8'di. O zaman buraya da 9 birimlik parça kalacak. Bunun en kısa uzaklığı burada 9 birim olarak bulunur arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı olur. Yukarıdaki çemberde verilenlere göre çevre ABC nedir diye soruyor. Çemberin teğet uzunlukları birbirine eşit olduğu için şurası 2, burası 3 ise burası 3 oldu arkadaşlar. Şuradaki uzunluğa x dersek A'dan T'ye kadar olan yer x artı 3 ise A'dan E'ye kadar olan yerde x artı 3 olmalı. Demek ki buraya x artı 1 kalacak. 5 x x artı 1 böyle üçgen sanki tanıdık bir üçgene benziyor. Arkadaşlar burası 12 olursa buradaki parçanın 13 olduğunu söyleyebiliriz. 5, 12, 13 üçgenini sağladı. Baktığınızda bu uzunluk 15. Buradaki uzunluk da 15. Bunu da sağlıyor. Bize çevre ABC'nin ne olduğunu sormuş. 5, 12, 13 üçgeninin çevresini soruyor bize. Arkadaşlar 25, 30 olarak bulmuş oluyoruz bunun çevresini. B noktası çeyrek çemberin merkezi olduğuna göre CD uzunluğu nedir diye soruyor. Bakın bunun yarı çapının 4 olduğunu biliyoruz. Demek ki eksi 4 gelecek burada. Eğer burası tam sayı çıkmayacaksa buraya bir eksi 4 ifadesi gelecek. Yani şuradaki D ve E şıklarından bir tanesi olabilir. Şimdi devam edersek burada önemli bir noktayı görmemiz lazım. B'den E'ye çizdiğimizde muhteşem üçlüyü görüyor muyuz? Muhteşem üçlüyü gördük. Bu muhteşem üçlü aynı zamanda arkadaşlar şurası çemberin yarıçapı olduğu için bu şekilde parçalara ayrılacak. Bu durumda şuradaki açı 60 derece, buradaki açı 60 Buradaki açımız 30, buradaki açımız da 30 derece olarak çıkıyor. 30'un karşısı 4 saat 60'ın karşısının 4 kök 3 olduğunu söyleyebiliriz. 4 kök 3 eksi 4 değeri de x'in değeri olmuş olacak. Yukarıdaki şekilde KL T noktasında yarım çembere teğet olduğuna göre LT ile KC toplamı nedir diye soruyor. Şuradaki parçayı 2 olarak vermiş arkadaşlar. Şimdi şunu görüyoruz hemen. T noktasının tam karşısına gelecek şekilde bir nokta aldığımızda burası çemberin merkezi olmuş olacak. Çemberin merkezinden T'ye giden doğru T noktasında dik olarak gelecek. E biz buraya X dersek şurası yarıçap X artı 2 olduğu için buradaki de X artı 2 olmuş olur arkadaşlar. Şuradaki parçada X artı 2 olarak gelecek. Şimdi TC ile CB yayları da birbirine eşitmiş bakın TC ile CB yayları birbirine eşitse e biz buranın 90 derece olduğunu biliyoruz o zaman buradaki yay 45 derece burası 45 derece demek ki ben burada O ile C'yi birleştirsem 45 45 90 üçgenini elde ederim yani şuradaki açımız 45 derece buradaki açımız 45 derece oldu bu durumda burası X ise burası X şuradaki uzunluk X 42 oldu. Burada karenin bir kenarının biz x kök 2 olduğunu buluyoruz. Aynı zamanda karenin bir kenarı çemberinde yarı çapı olmuş olacak. x kök 2 dediğimiz yer arkadaşlar x artı 2'ye eşit. Bu elimizde bir dursun. Şimdi bizden istenen yer LT ile KC'nin toplamı. Dikkat ettiğinizde x artı 2, x artı 2'den x'i çıkartmam lazım. x artı 2'den pardon şurası x artı 2. O zaman şurası da 2 olmuş olacak. Şuradaki parça 2. E burası x ise e, karenin bir kenarı x artı 2 olduğuna göre arkadaşlar burası da 2 olmuş olur. Yani direkt şuradaki parçalardan da çıkardı ama e, biz direkt buradan gördük. O zaman lt uzunluğu 2, buradaki uzunluk 2. İkisini topladığımızda 4 olmuş olacak. Evet arkadaşlar cevabımız burada d şıkkı olur. E, bu soruyla birlikte testi de bitirmiş olduk. Bir sonraki teste tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ee, Hoşçakalın.